diyorum. Evet değerli dostlar, öğrenci dostları, eğitim dostları, sınav dostları, kariyer dostları, yaşam koçları, öğrenci koçları, veliler, öğrenciler, eğitim öğretimle ilgilenen herkes kıymetli öğretmenlerimiz Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli psikologlar, psikolojik danışmanlar, siz de bize takılın, hayatınızı yaşayın. Öğrenci koştuğu üçüncü ders başlasın. Evet, uzun yıllar boyunca yapılan gözlemler, başarısızlığın en önemli nedenlerinden birinin, planlı ve düzenli çalışma alışkanlığının eksikliği olduğunu göstermektedir. Plansız, düzensiz, Salak salak dengesiz çalışan kişi verimsiz ilerler. Verimsiz ilerleyince motivasyonu düşer. Motivasyonu düşünce de o zaman dengesini kaybeder. Aman dikkat. Çünkü niye? Bir konuyu öğrenmek ve bilgilerimizi kalıcı hale getirmek ancak ve ancak bol soru çözmek, konu eksiklerimizi tamamlamak, tekrar yapmak ve planlı, motivasyonlu çalışmakla mümkün olacaktır. O zaman öğrenelim öğrenme nedir? Evet, öğrenme nedir e, tam gaz giriyoruz. Öğrenme nedir? Öğrenme kişinin öğrenme yaşantısı sonucunda davranışlarında meydana gelen kalıcı, izli davranış değişikliğidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere öğrenmede davranış değişikliği vardır. Çalışma sonucunda davranış şekli gözlemlenmiyorsa Öğrenme gerçekleşmemiş demektir. Demek ki kriterimiz şu, şöyle test edeceğiz. Öğrenme olmuş mu, olmamış mı? Neye, neye bakacağız? Çalışma sonucunda öğrencide bir davranış değişikliği gözde görülür şekilde gözlemleniyor olabilmesi gerekiyor. Öğrenme olumlu yönde olabileceği gibi olumsuz yönde de olabilir. Önemli olan öğrenilen bilgiler arasında bağlantı, link kurulması gerekiyor. Network oluşturulması gerekiyor. Öğrenmede tekrar ve yaşantı son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bireyin öğrenmesini sağlayan kişisel ve çevresel etkenler vardır. Kişisel etkenler yaş, zeka ve genel uyarılmışlık halidir. Zeka ne kadar yüksekse öğrenme de o kadar hızlı olur. O yüzden öğrenci koçları öğrencisinin zeka durumunu belirleyen zeka testlerine e, girmesini sağlayabilirler. Bu da çok iyi olur ama öğrenciye puanla ilgili detaylı çok bilgi vermeyip psikologla dayanışma halinde öğrencinin zekasının sınırda zekamı, orta zekamı, parlak zekamı, normal zekamı üstün zekamı olup olmadığını bilmekte büyük yarar var. Neden diyeceksiniz? Son derece önemli bu. Sınırda zekası olan bir kişiye veya zeka türleri farklı olan kişiye ona uygun öğrenme ve ders çalışma modeli sağlamamız gerekiyor. Düzenli ve bilinçli yapılan tekrarlar ise öğrenmede kalıcılığı sağlar. Frontal lobdaki bilgiler arka loba kalıcı kayıtlı hale gelmesi gerekiyor. Biliyorsunuz sınav yarınsa e, inekleyip afedersiniz ölümüne çalıştığımız sınavları e, sınav için çalışmalarımızı sınavdan sonra çoğunlukla unuturuz. Ama günlük, haftalık ve aylık tekrarlarla belli bir yöntemlerle profesyonel yapılan ders çalışmalar kalıcı bilgi halinde ömürlük bize katkı sağlar. Yine tabii ki tekrarlarla bunu sağlayacağız. Peki, öğrenmede hedefe ulaşma amaç ve öncelik belirleme nasıl olacak? Bir bir de bu konuya el atalım. Etrafımıza dikkatlice baktığımızda başarılı kişilerin ne yapmak istediğini bilen, hedefini önceden belirleyen ve başarı, başaracağına inanan motivasyonlu kişiler olduğunu, kararlı kişiler olduğunu görürüz. Görürsünüz, görürüz. İşte siz de öğrenci koçluğu hizmeti verirken, siz öğrenci koştuğu hizmeti alanlarda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir şeyi elde etme sürecinde ne istediğini belirlemek, yani amaçları oluşturmak ilk adımdır. Amaçları önceden belirleme, kişide ulaşılması gereken bir nokta düşüncesini belirler. Kişi o amaca ulaşmak için tırmalar, çalışır. Kısaca amaç belirleme, e, o çalışmak için e, motivasyon ve itici bir güç oluşturur. Çünkü istenilen varılması gereken bir nokta vardır, bir hedef belirlenmiştir. Adeta hedefe kitlenmek gerekiyor, kitlenilmiştir. Bu noktaya ulaşmaksa ancak çalışmakla olacaktır. Nasıl çalışmama? Verimli çalışma. O zaman yapılacak iş, vakit kaybetmeden Çalışmaya başlamak gerekiyor. Şu anda biz de hayatımızın en önemli süreçlerinden birine adım atıyoruz. Hedefimize ulaşmamız, bu süreci nasıl değerlendireceğimize, algıda seçicilikle neleri algıladığımıza ve hedefe neyi koyduğumuza, hedefi 12'den vurmak için hedefe kilitlenip kilitlenmediğimize ve güzel bir start yapmaya ihtiyacımız var. Eğer güzel bir start yapmışsak bunu istikrarlı hale getirmeye ihtiyaç var. Süreci ve sonucunun tadını çıkarmaya ihtiyaç var. İnsan bir şeyi gerçekten istemeye görsün, hiçbir şey aşılmayacak kadar yüksek değildir. Çünkü yalnız da motivasyon koşları, sınav koşları, eğitim koşları, öğrenci koşları, yaşam koşları her zaman... Var olacaklar, var olsunlar onlar. O yüzden bir hedefe kilitlendiğinizde bir oyuncu bile menajerle, koçla ilerliyor. Ekip halinde ilerliyor. O zaman ekip halinde ilerlerken profesyonel öğrenci koşluğu hizmeti alırken hedefe giden yolda etkin zaman kullanımı nasıl olacak? Dikkat ederseniz değerli kursiyerler, değerli öğrenciler Öğrenci koşluğu hizmetimizin e, dersinin üçüncü dersinde bile en az bir derste üç dört konuyu işlemiş, e, prensiplerini ortaya koymuş, nasıl hizmet alınacağını, nasıl hizmet verileceğini net olarak belirlemiş oluyoruz. İşte o dönem işlerden birisi de hedefe giden yolda etkin zaman kullanımında nelere dikkat edeceğiz? Ve bakış açımızı nasıl doğru belirleyeceğiz? Bunu da görelim ve dersimizi devam etmek üzere, dördüncü derse devam etmek üzere noktalayalım. Fransa'da ağır işçilerin işleri hakkında ne düşündüklerini incelemek üzere araştırmayı yürüten bir görevli bir inşaat alanına gönderilir. Görevli e, araştırma yapıyor ya hemen ilk işçiye yaklaşır ve şu soruyu sorar. Ne yapıyorsun? Güzel bir soru. Adam böyle suratsız bir şekilde nesin sen kör müsün diye öfkeyle bağırır işçi araştırmacıya. Ben burada bu parçalanması imkansız kayaları ilkel aletlerle kırıyor ve patronun emrettiği gibi bir araya yığıyorum. Cehennem sıcağından kan ter içinde kalıyorum. Bu çok ağır bir iş ölümden beter der. Görevli tabii bakalım ne yapacak? Duman mı oldu yoksa pes etmeyip başka bir kişiye mi soru soracak? Hikaye bu ya. Görevli hızla oradan uzaklaşır ve çekinerek ikinci işe, işçiye yaklaşır. Hani sütten ağzı yandığı için yoğurdu üfleyerek aynı soruyu sorar. Ne yapıyorsun diye ikinci işçiye sorduğunda ikinci işçi şöyle cevap verir. Kayaları mimari plana uygun şekilde yerleştirilebilmeleri için kullanılabilir şekle getirmeye çalışıyorum. Bu ağır ve bazen de monoton bir iş. Ama karım ve çocuklarım için para gerekli. Sonuçta çok şükür bir işim var. Daha kötüsü de olabilirdi der ve taşları kırmaya devam eder. Evet iki farklı bakış açısı dinlediniz. Hedefe böyle motivasyonlu yanlış bakış açısıyla mı kitleneceğiz yoksa az önceki ikinci işinin dediği gibi mimari plana uygun yapıyorum. Bu iş bazen e, monoton ağır bir iş ama karım çocuklar ve hayata e, devam edebilmek için paraya ihtiyacım var. Onun için mi yapıyorum? Daha beteri olabilirdi. Çok şükür günümüze deyip daha orayı o koskoca kayaların arasını cehennemi Cehennem gibi görerek mi, cehennemi cennete çevirerek mi yola devam edeceğiz? Karar sizin. Öğrenci koçları da cehennem gibi gözüken bu süreci cennet gibi yola mı çevirecek? Güle oynaya göbek atarak mı sınavlara hazırlanacaksınız? Yoksa zehir zıkkım laflarla millete, e, devlete e, ve sisteme küfür ederek mi hayata devam edeceksiniz? Karar sizin. Hoşça ve dostça kalın. Kendinizde, sevdiklerinizde ve öğrenci koştuğu hizmetiyle, sınav koştuğu hizmetiyle barışık kalın efendim. Dördüncü derste görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.